Kısaltması, TSSB olan Tramva sonrası stres bozukluğu, hayatlarının ya da güvenliklerinin tehlike altına girdiği bir olayı atlatmış, yani bir travma geçirmiş kişilerde ortaya çıkabilen bir hastalıktır. TSSB'yi duyduğunuzda, ilk aklınıza gelen örnek, bir savaşta görev almış olan bir askerin yaşadığı travma olabilir. Halbuki, her insanın başına gelme ihtimali olan doğal afetler, trafik kazaları ya da tecavüz vakaları gibi travmatik olaylar da TSSB'ye yol açabilir. Bahsi geçen travmatik olay ya da ciddi bir tehlikeye maruz kalındığında, vücudunuz iki tepkiden birini verir. Ya tehlikeye karşı savaşmaya hazırdır ya da tehlikeden uzak durmaya onu engellemeye çalışır. Buna savaş ya da kaç tepkisi denir. Örneğin, ormanda yürürken karşınıza aniden kocaman bir boz ayı çıkarsa vücudunuzun doğal tepkileri olası bir saldırı durumunda savaşmak ya da kaçmaktır. Bu tepki çok normaldir ve çoğu zaman zarar görmemizi engeller. TSSB bu tepkinin değişmesine, bozulmasına ya da işlememesine yol açar ve TSSB'si olan insanlar Kaygı, stres ve tehlikenin olmadığı durumlarda bile korku duyarlar. Travma yaratabilecek bir savaş ya da kaç durumunda kalmış çoğu kişi, bu durumdan bir şekilde etkilenir. Olaydan sonra normal hayata geri dönebilmek veya durumla baş edebilmek herkes için çok zordur. Bu durumda kalan insanların çoğu, zamanla ve aldıkları yardımla düzelip TSSB'yi atlatabilirler. Ama atlatamayan insanlar da, TSSB gelişir ve kötüleşir. Hatta bu kişiler, olaydan aylar ya da yıllar sonra bile aynı kaygıyı hissetmeye devam ederler. TSSB'si olan kişilerde değişik belirtiler görülür. Bunlardan biri, istenmeyen hatıralardır. Olayla ilgili hatıralar ve düşünceler, kişiye travmayı yeniden yaşatabilir. Bu durum, kişinin günlük hayatını etkiler. Kendi düşünceleri, başkalarından duyduğu kelimeler ya da olayla ilişkilendirdikleri obje ya da durumlar tarafından tetiklenebilir. Örneğin, eğer bir savaşta görev aldığınız için TSSB teşhisi konulmuşsa, aniden bir silah ya da belinde silah taşıyan bir polis gördüğünüzde kaygı duymaya başlayabilirsiniz. İkinci tip belirti uzak durma isteği yani kaçınmadır. TSSB'li hastalar, gittikleri yerlerin ya da bazı durumların, onlara yaşattıkları olayı hatırlatacağını düşündükleri ve dolayısıyla kaygılanacaklarını bildikleri için, o ortamlara girmeyi ya da o yerlere gitmeyi istemezler. Bu durum, günlük hayatları için büyük bir sorun haline gelebilir. Mesela, eğer ağır bir trafik kazası geçirdiyseniz, araba kullanmak istemeyebilirsiniz. Hatta, arkadaşınızın kullandığı arabaya da binmek istemeyebilirsiniz. Tahmin edebileceğiniz gibi bu, günlük hayatınızda sorunlara yol açabilir. TSSB'nin üçüncü belirtisi ise, olumsuz düşünce ve ruh halidir. Hastalar, kendileri ve başkaları ile ilgili olumsuz düşüncelere kapılabilir ve olumlu düşünmekte çok zorlanırlar. Duygusal olarak hissizleşip, Eskiden yapmaktan zevk aldıkları şeylere karşı olan ilgilerini yitirebilirler. Bu durumda eskisi gibi sağlıklı ilişkiler kurmak da oldukça zorlaşır. Son olarak sürekli gergin ve tetikte olmaktan dolayı aşırı uyarılmışlık hali de görülebilir hastalarda. Bu kişiler kolay bir şekilde korkup kendilerini her an diken üzerinde hissedebilir ve uyumakta zorluk çekebilirler. Durumun düşünülmediği zamanlarda bile gerçekleşen aşırı uyarılmışlık hali, uyumak, yemek yemek gibi günlük ihtiyaçlar ve konsantre olmayı engelleyebilir. TSSB'nin tedavisi tamamen hastaya özel olmasına rağmen genellikle psikoterapi, ilaç tedavisi ya da ikisinin bir arada kullanılmasından meydana gelir. Bilişsel davranış terapisi çeşitlerinden maruziyet ve bilişsel yeniden yapılandırma terapileri son derece etkilidir. Maruziyet terapisi, kişilerin korkuyla yüzleşmeleri, onları kontrol altına almaları ya da travmalarını daha kontrollü ve güvenli bir şekilde yeniden yaşamaları için yapılır. Bu görsel ve yazılı şekillerde ya da olayın yaşandığı yere yapılan ziyaretlerle sağlanır. Bilişsel yeniden yapılandırmada ise hastaların kötü hatıralarından anlam çıkarmalarına yardım edilir. Bazen hastaların hatıralarının ya da hatıraları ile ilgili algılarının doğru olmadığı ve bu yüzden utanç ya da suçluluk hissettikleri ortaya çıkar. Bu durumda hastalara bu hatıralarla ilgili daha pozitif ve gerçekçi bir algı oluşturmaları için yardım edilir. Psikoterapi dışında TSSB'nin tedavisinde kullanılan iki tip antidepresan vardır. Birincisi daha yaygın olarak Zoloft adıyla bilinen sertralindir. Diğeri de Paxil adıyla bilinen paroksetindir. Bunların ikisi de depresyon tedavisinde de kullanılan seçici serotonin geri alım engelleyici yani kısa adıyla SSRI'dir. Olumsuz duygular olan anksiyete, üzüntü, endişe ve asabiyeti tedavi ederken psikoterapiye de yardımcı olurlar. Bazı durumlarda antidepresanların yanında kaygı engelleyici bir ilaç tipi olan, uyumaya ve gevşemeye yardımcı olan Benzodiazepin de verilebilir. Bu ilaçların önemli bir özelliği bağımlılık yaratmasıdır. Bunun için uzun süreli kullanılmamalıdırlar. Psikoterapi ve ilaçlar TSSB'li hastalara çok yardımcı olurlar. İyileşme, hastaları dinleyen ve onların rahatlamasına yardımcı olan aile ve arkadaşların da katkısıyla çok daha kısa sürede gerçekleşebilir.